işimizi yani makinelerimizi aldık. Verdikleri hibeyle makinelerimizi aldık. O şekilde. Hı hı. Peki COSGAP'e e, başvurmak zor mu? Yani pek çok kadının COSGAP hibelerinden haberi yok. O yüzden özel. o başvuru sürecinizi ve sonraki süreçlerin adım adım nasıl ilerlediğini anlatabilir misiniz? E, yani COSGAP'e başvuru yaptığında benden istenen e, işte hani belirli evraklar, diye ya, yapmam gereken şeyleri yaptım. koskep e, aslında ilk başta şöyle söyleyeyim Tülay Hanım, benim de gözümü korkutmadı değil koskep Ama o da düşündüğüm gibi olmadı. Yani projemi yazdım, projeniz eğer gerçekten dikkat çekiciyse, yani projeniz gerçekten işe yarayabilecek bir şeyse, sizi e, yürütebilecek bir şirketse, yürütebileceğiniz bir şirketse zaten Cosgap buna çok güzel e, kolaylıklar sağlıyor.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 Cosgab'in sitesine girip kayıt oluyorsunuz. Şirket kurdunuz mu? Evet. Şirket kurmadan önce mi kayıt oldunuz, yaptınız siz? Ee, şirket kurmadan önce yaptım. Daha sonrasında hemen zaten şirketimi kurdum. Aslında şöyle, şirket kurum aşamasındaydı. Daha sonrasında şirketimi kurdum. Ee, dediğiniz gibi o girişimcilik, e, kadın girişimcilik testlerini de geçtim diyeyim ben size. Yani bugün inanılmaz heyecanlıyım. O yüzden yenicik kelimelerimi <gülüyor> falan seçemiyorum. Evet. Girişimcilik eğitimini aldınız. Muhtemelen pandemiden ötürü onlinedır o eğitimler. Bir beş günlük ücretsiz girişimcilik Evet, eğitimleri. evet, evet, evet, evet. O, şöyle, su buyurun. O eğitimi aldıktan sonra Koskebin internet sitesine girip şirketinizin bilgilerini kaydettiniz. Kaydettikten evet. sonra sizden başvuru için bir takım belgeler istediler. Ne gibi belge? Evet. İşte i̇ş yeri belgesini istediler. Yani...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 Şimdi diyor ki sen önce işini kur, makine mi alacaksın, al, mı kira kiralayacaksın, kirala, eleman mı alacaksın, al. Bütün bu harcamaları yap ama bütün bunları yaparken hepsinin tek tek faturasını al. Şirketinin bir banka hesabı olsun. Bütün ödemelerini banka hesabı üzerinden ispatla. Ve bütün yaptığın harcamaları dosyala, toparla, bana getir.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 Cosgap yani benim için çok ayrı, öyle söyleyeyim. Yani e, nasıl anlatayım, şöyle bir öğretmen öğrenci gibi düşünün. Öğretmen öğrencisine ödev verir. Öğrenci o ödevi yaptıktan sonra e, öğretmen bunu takdir eder. Yani e, o şekilde anlatayım. Cosgap bana öğretmenlik yaptı, ben de öğrenciliğimi güzel bir şekilde yaptım. Şimdi istiyoruz ki tabii ki o sizin öğrendiklerinizi de biz evet. izleyen, merak edenler, siz hani nasıl dediniz ki ben çok araştırdım koskep nasıl evet. ederim diye diyorum ki sizi izleyenler de sizden öğrensin ki çok araştırmasla, çok vakit kaybetmesin, kolayca hatt bilinmeyesin, sizi sayenizde kolayca başvurusunu yapabildin diye. Ee, siz tabii ki Koskеб'e başvururken Koskеб'in belli belir belirlediği bir miktar var yüzde ve %90 yaptığınız harcamanın %80'ini yansıtlamak için diyelim ki ben işimi kurarken 100 bin Bütün bunların öpemelerini, orada biri çalışıyor galiba atölye ortamı nihayetinde. Pardon, özür dilerim. Biraz bir mola verebilir miyiz Selena? Biraz. Sağ olun. 100 bin lira harcadım, işimi kurdum, faturalarımla birlikte koskete gidip başvurdum da bu 100 bin lirayı eğer uygun görürse koskete 100 bin, bin liranın 80 bin lirasını bana hibe ediyor. Doğru mu? Evet, yani öyle söyleyeyim. Yani şimdi e, aslında koskete ile ilgili sorduğunuz bütün soruları hani net bir cevap verdiğimi düşünüyorum. E, şöyle söyleyeyim, eğer bir kadın girişimci